Zaten... Merhaba mera battle squad comes hoş geldiniz bugün yapıyoruz bugün Türkiye'de Azerbaycan bayrağı yapmak Ona atıp ki sosyal deney bu sosyal deney ve gerçekten bilmiyorum çok tepkili bir şey o yüzden merak ediyorum. Yani Azerbaycan ve Türkiye kardeşler hı anlıyorum o yüzden yani evet lütfen arkadaşlar abone ol like art e Mithat var. Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorum yaz ve videoyu paylaş. Videoya giriyoruz. Hayır ben anlamıyorum yani. Kime gitsek bu Azerbaycan kardeşi, Azerbaycan kardeş. Abi, abi, abi kardeşi. Ben senin gelsem, senin bayrağını yaksam hoşuna gider mi? Hoşuna gitmez. Burada abi kardeşiz. Bugün sen yere düşersen biz koşacağız. O yere düşerse o koşacak. Onlar da bize yardım et, biz bize, onlara. Yardım Hani ayıptır yani. Birbirini kırmanın üzmenin anlamı yok. Ya sen mi gel bre? Ya ne oldu Sen mi gel bre, sen, sen gel? Abi. Sen gezdeki falan mısın taklitini yapmışsın? Ne alaka? İle kim duyacak bunu şu anda? Bir sen mi? duyuyorsun şu anda. Ben duymak istiyorum, diler tamam, misin? özür dilerim Azerbaycan biletinden. Oldu mu? Tam bayram da ver o zaman. Vermiyorum. Arkadaşlar selamun kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı ve harika bir sosyal deneyin ikincisiyle karşınızdayım. Bugün de arkadaşlar, Türkiye'de Azerbaycan bayrağı yakma videosunun ikincisini çekiyoruz. Bakalım bu sefer ne tepkiler verecekler. Ben eminim ki Azerbaycan'ı bayağı koruyup kollayacak. Söyle. I'm wondering if someone like me does this kind of social experiment what will happen. Should we try it. Uh, maybe alone. I'm just joking you know, I'll never disrespect country because of siz daha da fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi ufaktan videoya geçelim. Ama video başlamadan önce hemen aşağıdan kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz harika olur. Hadi şimdi videoya geçelim. Başkan Selamunaleyküm. Ya bu şey moda sahi bu taraf mı oluyordu? E şurası şu taraflar mı oluyor moda sahi? Evet abi. E şurası değil mi? oraya geçeceğim de. Evet abi. Evet. İyi bir şakmanız var mıydı bu arada ya? Hey, eyvallah. Sağ olasın. odaya geçeceğim de şimdi. Dedim bir sorayım burası yabancıym burada. Bu ne abi? Hani ne? Yapacaksın? Bu şey ya bu Azerbaycan bayrağı var ya. niye He. Ne olur mu ya? Öyle olur mu? Niye ne var ki ya? Abi olur mu? mu? İnsanın Yeah, He just like just trying. Ya ya ya. Kim bizim insanımız? Bu ülke bu ülkenin abi kardeşiz olur mu Bunlar nerede kardeşiz ya? Ben anlamadım ki bunlar bizim nereden kardeşimiz oluyor ki? savaşlar birbirinde yardım ettik onu yap. Yok ben anlamıyorum. Herkes diyor ki savaşta beraberdik, şurada beraberdik. Ben ben birini görmedim açıkçası. Olur mu abi? Olur mu? Yok sıkıntı yok zaten. olur mu sen sen ne Abi benim anlamadım Türk bayrağı olsanların da bu bayrağı niye Ne asam onu da anlamadım ki. Ya, ya, insan, ya. Insanları... Niye abi? Yok abi olur mu öyle? E, tamam abi sıkıntı yok. mı? Burada sıkıntı olur, olacak o bayrağı, o yakalır mı? Bayrakla olur mu yakalır mı? Abi, onu abi. Abi Türk bayrağı değil ki. Ya, bir şey yorsun şey sen. olur mu öyle şey ya? Pardon. Hayır, istese. Hayır, şey Hayır, şey Hayır, olur mu öyle şey ya? Ama Olur mu öyle şey ya? Pardon. Çakmanız var mıydı? Sağ olasın. O nerede? Efendim? O nerede? Bu Azerbaycan bayrağı. Ne yapıyorsun orada? E, yerde buldum da bir de bu milleti hiç sevmiyorum biliyor musun? Yakayım e, dedim. Ya yakıyorsun onu. Sen gezdiricili falan mısın? Taklitini yapıyorsun. Ne alaka? Ya biz kardeş ülke farkında mısın sen? Neden? Öyle bir şey yok. izin vermiyorum ama sus sen. falan mısın? E, Türk bayrağı mı? Aynı mısın? Türk bayrağı mı? saçmalama. Bu Türk bayrağı mı? Bak ortasında ne var? Ne var? Kardeş ülkeyi. bak ortasında güzel. Tamam işte bak adamlar ne yapmış. Bak, mısın, dokunma. Bak Çarpı adamlar. Kadar. Tam bayram verin de. Yakmayacaksın. Yok tam yakmam da size bir şey göstereceğim. Bakın, adamlar buraya mavi bir tane renk eklemiş, bir tane de yeşil eklemiş bizim. Evet ortasında biz varız kardeş. Takmamızı üretmişler. Yani? Bunlar çakma, bunlar gerçek ki. Tam bayrak benim verirseniz. Hayır vermiyorum, kalacak. Niye? Çok yani yaptığın çok yanlış bir şey. Tam da bu kadar savunmanıza gerektiren şey ne bu ülke ya? Ya bu ülke demiş yok, sen de bu ülkede yaşayan insansın. da Azerbaycan'dan bahsediyorum. Olabilir kardeş Tam depreme oldu o kadar kim geldi? Bunlar geldi. Kim yanımızda durdu? Bunlar. Başka kim durdu? Hiç kimse. Kim durdu yanımızda? Bunlar ne Bunlar bunlar da durmadı ki. Which Which country can can guys protect like this? Hmm Maybe Canada. That's where I'm from mentally in <laughs> the Nigerian flag um. but no the problem is like can I tell you the issue we fight among ourselves but when it comes to um outside yeah, world. like other external stuff we know how to defend ourselves like, from if, if i went out now and i saw someone trying to bon like doing this experiment who's yeah. a gania flag France. and it's like burn me in your life yeah, you I'm like what yeah. are you are you going to would you do that you know Nasıl? Evet. Durdu nasıl durmadı? E sen bu kadar sanki çok tarih okumuş gibi konuşuyorsun da bence yalan. E sen bence çok şey biliyormuş gibi yakmaya çalışıyorsun. Evet. Tamam da bayrağı diyorum ki bak bunu yerde buldum ya. Evet. Gideyim yak, yak atayım. Al sen çöpe at ya. Atımıyorum, hayır ben kalacak. Saçma sapan iş yapma. E bu kadar savunma abi çok abartıyorsunuz. Yemin ederim ya. Hayır, ne alakası var Vallahi Kendiniz çok abartıyorsunuz ya. Ben. kendinize gelin. Defol. Tam, tam bayram verin. Tam, vermiyorum. Defol git. Bak polis çağırırım. Polise ne ya? şu an. Tamam da bayram verin yükseltme. Gidelim. Siz yükseltiyorsunuz. Pardon çakmanız var. Ya ya ya ya ya. Hatam çok sağ ol. kusura bakmayın. Ben sigara kullanmıyorum bu arada yanlış anlamayın. Ne yapacaksın amca? Yakacağım. Neden? Ya yerde oldum bir de bu milleti hiç sevmiyorum biliyor musun şu Azerbaycanlılar falan. Sevmek zorunda mı? Sevmesende sadece that. Even if you don't love you, have to respect But question Like, would they do the same if it was like a country that wasn't like a country? I was ask that. Like, maybe. Armenia. Would No, to Like, would you can can Turkish people born like Armenian flag or? Orkan, itürkpersin sen cyanop'a zengin trying to Say stop. Ne der ki? Çok kızar Ada Ada Türk olanın içine niye karışıyorsun ki ya? Gayet de karıştırıyorum. Tam da bu seni demiş ki her her millete saygı Tam da bunlar saygı duyacak millet değil ki. Ne yaptılar onlar sana? Tamam hadi sen saygını duy ben şu anda bunu Senden bir çakmak istedim. Tam senin yanında yakmazsan başka yerde Bayramda verir misin? Neden? Veremem, Bu kadar ya Türk bayrağı olsa bu kadar kormazsın ya. Türk bayrağı olsa da aynı şey. Bir farkı yok. Bununla Türk nasıl bir tutuyorsun? Aynı şey. Onlar da Tamam da kardeşim bu. Bayrak bizim Ya böyle mi kandırdılar? Bu kardeş ülke falan filan mi? sen onu yaptığında ne eline şey Sevmiyorum. Sen Sen belki biz seviyoruz. Tam bayram verin ben gideyim. Yok abi ben benim abi bayrak kalkacağım başka bir yere gideceğim. Ha bayrak mı? Yok abi Literally the same the same response. All of them are given. If you don't love it at least respect it. At least respect it. Verir misin abi. bu kadar çıktınız ki? Hayır ben anlamıyorum yani bu kadar her kime gitsek bu Azerbaycan kardeşi Azerbaycan kardeşi abi kardeş. Ben seni yani gelsem senin bayrağını yatsam boşuna gider. Aminia Billy yeah. Why? Oh Greece. Aminia because Aminia I don't I don't I'm not sure about this but like I from Turkey side is saying from Turkey side Turkey saying lied and framed up the whole What, what do you call this thing? When like you just must kill all of them. Must kill genocide. genocide. Yeah, so the Armenia framed the genocide. Yeah. And Armenia is saying genocide really happened. Mm. So like it's really a very big rift between them. And um, I think Bulgaria with the whole, um, the story of Naim Naim, Sulemon, Naim Sulemon, I think um, I think taking, cool now. Yeah, maybe cool now, but I think they Then um, they had and and yeah. O gitmez. Burada abi kardeş. Bugün sen yere düşersen biz koşacağız. O yere düşerse o koşacak. Onlar da bize yardım ettiğin bize onlara yardım etti. Hani ayıptır yani. Birbirini kırmanın üzmenin anlamı yok. Yani sen o bayrağı yaktığında ne eline geçecek? Hiçbir şey eline geçmeyecek. İçim yağları erecek. Olur mu? Sen için yağları erecek ama benim içim yağlar ermeyecek. Gece gündüz ben uyumam. Olmaz ki öyle. Tamam abi, bu kadar takılmanıza gerek yok. Ben zaten gözünüzün önünde yapmam. Yani verin. Yok Olmadı abi, beni yok. tam çöpe atayım bari ya öyle şey. Yok abi, tamam, sen sonra bizi sonra rahatsız sonra ediyorsun. Çöpe niye atayım? Şöyle sen bizi rahatsız ediyorsun. Git başka bir yerde otur. O bayrağı da vermeyiz. Tamam yani ben çöpe atayım. Olmadan seni kaldırmanı istiyorum. Yani git başka bir yerde otur. Tam bayrağımı aldınız abi. Tamam, bayrağımı aldınız abi. abi Böyle olur mu? Bayrağımı hani bu şekilde olursa birbirimizi kırmanın üzmenin bir anlamı yok. izin vermiyor bana. Çok anladım ben size şu an. Sıkıntı yok. Ben kalkarım da bayrağımı aldınız yani. Bayrağımı verin gidin. Yok abi. Yani ben gene söylüyorum ona müsaade etmiyoruz. Hani bayrağın yakılması eline bir şey geçmez. Kim sana dediyse, gaz verdiyse hmm. sen yanlış yapıyorsun şu an. Çok yanlış yapıyorsun. Yani bu cahil kafayla. Da Vallahi bu cahillık olduğunu pek samirmiyorum. Tam bayramlarda gidelim abi. Yok abi yok. bayrağı, bayrağı da vermiyor. Bayrağı bana, yok yani, bayrağı bana, bana verme. bayrağı da ver. Ben beri çöpe atayım ya. Yok. Bayrak çöpe atılır mı? Sen anlayamıyor musun? Sen de kafayım ya. Ya Allah belalarını versin bunların. Bundan ne? Selamünaleyküm abi. Olur mu? Do valla belalarını versin bu ne ya? Yani? Bela ben o. Abi bel yapacaksın ka. Kalbini kırmayım kağından dipten. Git başka bir yerde otur. da vermiyorum. Olay çıkardı. Bak olay çıkartırsan kalbini kırar. Olay çıkarmıyorum ki. Bayramda. Olay çıkartma ne? Tamam tane al. Başka bir yerde oturab. Sen mi gel bıra? Niye ne oldu? Sen abi? mi gel bıra? Sen, sen mi gire? Bayram Öpeceksin bunu. Niye? Öpeceksin. Öper misin şunu? <gülüyor> ha öpeyim tamam. Ha Ne olacak ki böyle yapınca? Özür dile. <gülüyor> Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Al yakma. Niye bu kadar korudun? Çünkü Tabii ki de koruman lazım. Çünkü Azerbaycan bizim canımız, ciğerimizdir. Yok sen ne yakması? Yok can ne yakması? Video çekiyorduk kendi gibi. Bir esyalarsan kameramıza. Duymadın mı? Ama böyle şakalarla yapılmaz yani. şaka değil ya. Bakın kamera şurada arkadaş bizi çekiyor oradan gördünüz mü? Ne biçim şaka? Ne şaka değil. Sosyal denen yani bizim hani bizim ülkemizdeki insanlar Azerbaycan'ı savunuyor ya. Man, bunu göstermek istedik Azerbaycan aklına. Az önce de söyledik Azerbaycan ne bileyim başka bir ülke olsun biz abi kardeşiz. Tabii canım. Birbirimizi bölme. Sorry imagine and, um, someone from Azerbaijan watching this video right now. they'll be like Damn, yeah. Benim bir anlamı yok. Tabii canım <gülüyor> kesinlikle. Benim kırmanı anlamıyor. Ben sürekli söyle. Kamera falan mı var yani? Evet, bakın şurada arkadaş ilerden çekiyor. Bakın şuradan. Nice, nice, nice, nice. Wow. I learned something from this. Yeah. from this like a lot, though, Like, you know, I learned something. So, I learned that if, if like if Turkish people can protect Azerbaijan's like this, mm -hmm. like, imagine, imagine they the may not even be a so I don't know because they love they love other people like themselves. like they love the other country like I, themselves. So. I don't know some yes. like raising their voice yeah, yeah. and like something if you don't if you don't like something does not mean you shouldn't respect yeah it. yeah yeah yeah sense yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I mean, you know evet işte bu shout out to our azerbaijan and turkish brothers Mm -hmm. mm -hmm. <gülüyor> bu yeah, mm -hmm. <gülüyor> Ve read one, çakmak sana sesleniyoruz. Senin videon gerçekten mükemmel evet. <gülüyor> ve beğendik. gerçekten Evet. <gülüyor> işte <gülüyor> bu arkadaşlar. Ee, abone ol, videoyu paylaş yorum yaz. <gülüyor> um, <gülüyor> onu basabilirsiniz, ashadabi bir şey yazabilirsiniz ve bir dahaki sefere görene kadar barış